Şu mesela çok önemli, harcanan paranın en değerlisi, aile için harcanan paradır mesela. Yine değerine değer katar. Kadın, anne, genelde ailesi için harcanan parayı. Onun bereketi hep artar. Bak, erkek, lan şu arabayı mı alayım, lan şunu mu yapayım, öyle değil miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Kadın gider, çocuğumu bunu alayım, kocama şunu alayım. Hadis var. Harcanan paranın en değerlisi ailesinin ihtiyaçları için harcadığı paradır. Para harcarken öyle harcayacaksın. Değerine değer katmak için. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün bereket, para kazanma, parayı muhafaza etme, saklama ve harcama ile ilgili önemli detayları içeren bir konuyu inceleyeceğiz beraberce. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki başlarınız hareket ettiği yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur sonra Yüce Allah onun rızkını verirdi. Anne çocuğu dünyaya getirdikten sonra rızkının Allahu Teala'nın teminatı altında olduğunu buyuruyor. Bizler de bunu kelime olarak, cümle olarak biliyoruz. Hepimiz dilde söylerken kolayca rızık Allah-u Teala'nın teminatı altındadır diyoruz. Ancak bununla ilgili pek çok şüpheler ve tereddütler yaşadığımız için maalesef Allah-u Teala'dan bize gelen rızıkla ilgili akışı kendimiz kesiyoruz arkadaşlar. Öncelikle bunu ifade ederek başlayalım. Rızkımızın bize gelişiyle ilgili endişelerimiz, bu bizim imanımıza bağlı olan bir Hadise, doğumumuzdan itibaren bize yüklenen, eğitim sistemimizden gelen, toplumsal düzenimizden gelen bu tereddütler ve korkular maalesef araya bıçak gibi giriyor. Tevekker Allah diyerek rızkımızın peşinde koşmayı bırakıp, elimizden gelen, bize öğretilmiş olan ya da eğitimini almış olduğumuz ya da ailelerimizden öğrenmiş olduğumuz işi yapmaya devam etsek, helal yoldan, kendi elimizin emeğiyle kendi yetilerimizle kazanabilecek bir düzenin içerisine girsek rızkımız bize Allah-u Teala tarafından akacak. Şimdi bir hadiste sizden aşağı olanlara bakın, yukarı olanlara bakmayın. Bu Allah'ın size verdiği nimetleri küçümsememeniz bakımından daha uygun olur diyor. Yine bir e, Müslim'den züht 9 had hadisinde size Allah'ın verdiği nimetleri küçümsememeniz bakımından daha uygun olur diyor. Eğer yukarı bakıp kendimiz kendi sevimimizde ve bizden aşağıda olan durumlardaki diğer kardeşlerimizin durumunu düşünmezsek burada yine bir isyana düşüyoruz. Bu isyan da bizim bereketimizi bolluğumuzu kesintiye uğratıyor sevgili kardeşler. Burada allah Teala bize ne verdi? Biz hangi durumdayız? Ve bu içinde bulunduğumuz Durumun şükrü içinde miyiz Şükürde isek Zaten buradan itibaren yine ilerleyen e, şekilde Artan şekilde Rızkımız bize gelmeye devam edecek Burada şükürde olmamız Bu nimetin farkında olmamız Buradaki bereketi Çokça arttıran faktörlerden birisi Yine Ebu Davud'dan Nakledilen bir hadiste Diyor ki çok önemli burası Kime bir nimet verilir ...ve o da o nimeti dile getirirse... Yani nimeti var, işte 10 lira kazancı var mesela. Bu kazancını dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur diyor. Eğer onu gizlerse nimete nankörlük etmiş olur diyor. Bak burada yine korkusuzca sen ne nimeti aldın? Ben, bu kesme şeker geldi bana. Bunu korkusuzca bana bu kesme şeker geldi diyebiliyorsam... ...bana bu 10 lira geldi diyebiliyorsam... ...bana bu çeyrek altın geldi diyebiliyorsam, korkusuzca ve bunun çok şükür bu bana geldi diyebiliyorsam, bunun şükrünü neysem, bunun şükrünü ifade etmiş oluyorum. Eğer bu şeker bana geldi ama ya bu kenarda dursun, hele göz değmesin, nazar değmesin, hele ben bu bana gelen nimeti saklayayım şeklinde düşünüyorsa nimete nankörlük etmiş olur diyor. Aleyhisselatu vesselam Peygamber Efendimiz. Hani burada nimetin Rabbimizden geldiğini ve Rabbimizden gelenin Tabii ki e, söylenmekte olduğunu, söyleneceğini ve bunun şükürde olduğu o, o, oluşumuz, bunun şükrünün bilincinde oluşumuz ve e, Rabbimize şükür bu nimetle ilgili bu nimeti daha çok artıran, bu riski daha çok artıran yolları açıyor. Gizlememiz, saklamamız, ya işte ne kadar ne yapıyorsun, ne kazanıyor, ne ediyorsun, işte, işte idare ediyoruz gibi... Böyle kaçamak yollar, ya sen ne yapacağım benim kazancımı şeklindeki şeyler aslında bizim kendimizi savunma refleksimizden kaynaklanan unsurlar. Rabbimize inandığımız, sığındığımız, iman ile yürüdüğümüz zaman her şeyimiz açık ve net. Ve her şeyin açık, net olduğu zaman şeytanın tuzağına da düşmemiş oluyorsun. Ne kadar gelirim var arkadaş? 100 lira. Git 30 lirasını vergisin. Neyden çekiniyorsun? Vereceksin. O da sana dönüyor. O da senin için. O da senin devletin için. O da senin milletin için. Buna korkusuzca girdiğin zaman şeytanın sana hazırlamış olduğu tuzağa düşmemiş oluyorsun. Bunlar çok önemli. İnsanın şeytanla olan savaşında para, mal, mülk çok önemli faktörler arkadaşlar. En önemlisi insanın burada maalesef en çok değer verdiği, ve en çok olmasını istediği, ulaşması istediği şey kuvvet. Bu kuvvete giden yol da paradan geçiyor. Bu sebeple şeytan da bu konuyla ilgili çok iyi tuzaklar hazırlayıp bizi bu tuzaklarına düşürerek şirke çekmeye, isyana çekmeye çalışıyor. Bunun farkında olarak ilerleyeceğiz. Şimdi değerli paralara bakın. Değerli parayı, mesela dünyadaki doları, euroyu, Böyle buruş buruş bizim cebimizde taşıdığımız şekilde yumak halinde göremezsiniz. Bu paraları hep düz görürsünüz. Hep yenidir. Hep değer verilmiştir. Özen gösterilmiştir. Düz konmuştur. Katlanmamıştır vesaire. Bizim paralarımıza bakın. Terli pantolon ceplerinde katlanmış, kırıştırılmış, buruşturulmuş bir şekilde dolaşıyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer paraya pula önem veriyorsanız ki veriyorsunuz almak istiyorsunuz. Bir kere düzgün şekilde bunu saklamayı ve muhafaza etmeyi öğrenin. Bunu en düzgün şekliyle katlanmayacak biçimde muhafaza edecek büyük cüzdanlarda taşıyın. Nasıl kadınların cüzdanları genelde büyük? Kadınlar büyük cüzdanlara katlanmayacak şekilde. Genelde bayan kardeşlerimiz böyle taşıyorlar. Ve Bayanların da betinin bereketinin daha fazla olduğunu da görüyorsunuz. Görüyoruz hep beraber. Erkekler çok abelersiniz. Belden aşağıda pantolonun arka cebinde küçücük cüzdanlar içerisine pek çok şeyi sıkıştırarak orada taşımaya çalışıyorlar. Bir pozisyon olarak çok aşağıya düştüğü için değer verilmeyen bir yerde taşınıyor. 2. Küçücük yerlere büyük şeylerin sığması zordur. Bizim burada hayata verdiğimiz bir mesaj bir yanlış tarafa gidiyor. Yani büyütmeye çalıştığımız, bereketlendirmeye çalıştığımız bir unsuru cüzdanların küçük cüzdan ise çalışıyoruz. Bu sebeple büyük çantalar ve cüzdanlar kullanıp paramızı pulumuzu katlamadan efendime söyleyeyim, kırıp bükmeden taşımamız ve muhafaza etmemiz önemli semboller arkadaşlar. Bu sembollere dikkat edin. Taşıdığınız cüzdanın rengi dahi çok önemli size uyumlu olması ve sevmeniz lazım. Paralarınızı sayarak taşıyın. Ne kadar paranız olduğunu bilin. Planlı bir şekilde yürüyün. Nereye harcayacağınızı da bilin. Bu konuda da mesela çok önemli bir hadis var. Aleyhissalatü vesselam yine Müslim'den, Zekat 38'de ve Tırmızı'dan nakledilen i̇bn Mace'den cihat dörtte nakledilen bir hadis-i şerif ve çok önemli bir hadis-i şerif bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı paradır diyor. Sonrakileri de Allah yolunda cihat etmek için beslediği atına harcadığı para bir de beraberce Allah yolunda cihat ettiği arkadaşlarına sarf ettiği paradır diyor. Önce bir numarada bir kimsenin harcadığı paraların en değerlisi ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı paradır. Bu sizin paranızın bereketlendir arkadaşlar. Önce kendi ihtiyaçlarınız değil ailenizin ihtiyacı için harcadıklarınız ki aileyi de büyük aile olarak da düşünebilirsiniz. Aldığınız üzere çekirdek aile olarak da düşünebilirsiniz. Yine bir bayanla bir bay harcaması olarak bakarsanız aile nizamında annenin daha ziyade önce çocuklarından sonra eşiyle ilgili harcamalarını yaptığını görürsünüz ki annenin bereketinin de babaya göre daha fazla olduğu da genelde görünür. Çünkü niyet olarak önce ailesinin niyetine harcamıştır. Sizler de harcadığınızı önce aile niyetine harcar iseniz bereketinizin çok daha büyük olduğunu ve bu paranın daha değerli olduğunu söylüyor Aleyhisselatu vesselam. Aileyi de büyük olarak düşünürseniz, büyük aile için yaptığınız harcamalar da sizin paranız yine değerli demektir. Ve Allah-u Teala da bu paranızın değerine değer katar. Öncelikle bilmemiz gereken, en başta söylediğim gibi, rızkın Allah-u Teala'dan geldiği. Ve biz hayatta olduğumuz sürece rızkımızın aslında bizi kovaladı. Ama korkularımız ve bize yüklenen maalesef yanlış bilgiler sebebiyle, Rızkımızı şüpheye, şirke ve isyana düşerek kendi başımıza kestiğimizi arkadaşlar unutmayalım. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unutmayalım. Ve şeytanla olan bu savaşımızda parayla ilgili pek çok tuzaklar hazırlandığını unutmayalım. ve Vesselam'ın Peygamber Efendimiz'in bize çizdiği istikamette, berekete giden yolda bir kere Temiz ve iyi niyet üzerine harcamamızı yapalım. Yani kötü alışkanlıklardan uzak durarak, bize zıt olan mekanlardan uzak durarak aile bütünlüğümüze e, gerek çoluk çocuk sahibi bir aile olsun gerek bu ailenin çocukları olarak yaptığımız harcamalarda öncelikle aile bütünlüğümüzü düşünerek harcamalarımıza dikkat edelim. Kredi kartı mevzusu çok fazla konuşulması gereken mevzulardan birisi. Kullanmayalım demiyorum. Kullanalım ancak ne kadar gücümüz, ne kadar ödeme gücümüz var ise o kadar kullanıp faide düşmeyelim. Bu asgari ödemeler vesaireler bunların hepsi tuzak. Ne kadar harcadıysanız o gün ödemeniz gün onu ödeyip başınızdan atmanız lazım. borçlu halde kalmak, bütçe dışına çıkarak bütçe fazlası harcayıp ondan sonra asgari ödemelerle ya da minimum ödemelerle geçip bu faiz sarmalına girmek biti, bereketi çok fazla kesen faktörler arkadaşlar. Çünkü yanlış yere harcanmış oluyor para. Yanlış yere harcandığı zaman da maalesef bir hataya düşmüş olduğumuz için burada bedel öde ödemeye başlıyoruz. Bu sebeple en hızlı yoldan eğer faiz sarmalığında isek buradan çıkmamız, çıkmak için niyet etmemiz, ben sizi duyar gibiyim. Ya işte ne yapalım bu kadar kazancımız var, bu kadar ihtiyacımız var, bu sebeple sıkıntıdayız. Rabbinizden ümit kesmeden niyet ederek bir kere girmiş olduğunuz eğer bir sarmal varsa buradan çıkmak niyetiyle bütün dualarınızı bu niyetle edip bir an önce buraya yönelip buraya odaklanıp burayı temizlemeniz çok iyi olur arkadaşlar. Bu temizliği yaptıktan sonra yine nizami çizgide kredi kartı kullanalım ama kullandığımız kadarını ödeyerek gidelim Yani cebimizdeki parayı harcar gibi kredi kartları kullanalım. Bankalar mevzusu hassas mevzu. Bankalarla belli çizgiler içerisinde muhatap olalım. Belli alışverişlerimizde aracı olarak kullanalım ama bankaların faiz sarmanına da girmeyelim. Betimizi, bereketimizi korumak üzere. Yine bereketimizi arttırmak için sadakalarımıza Devam edelim. Cüzdanlarımızdaki paranın önce bozuklarını harcayıp tamlarını sona saklayalım. Tamları bozdurmayalım. Burada belli semboller var. Küçükten büyüğe doğru harcamalar yapalım. Ve paramızın ve durumumuzun farkında olarak ilerleyelim. Cebimizde ne kadar paramız var bilelim. Bildiğimiz rakamlara göre harcamalarımızı ayarlamaya çalışalım. Gayret edelim. Sünnet-i Seniye üzerinde Peygamber Efendimizin Çizdiği çizgi uyarınca ailemize yoğunlaşarak ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde harcama programları yapalım sevgili arkadaşlar. Rızkımızı, bereketimizi artırmak üzere de Allah-u Teala'nın bizden hep istediği dua çizgisinde olalım. Ayakkabımızın bağını dahi Rabbimizden isteyelim. Rabbimiz bize her şeyi vermek için hazır arkadaşlar aradaki vasıtaların sadece vasıta olduğunu netice olmadığını bilelim Rabbimize yönelelim, şallahu Teala iman ile Kur'an ile bereket içerisinde bir ömrünüz olsun Selamun aleyküm